Şimdi ayın yörüngesine evet. girdiniz. Yörüngesine girdik, bak. aynen. E, güneş panelleri tabii açık sürekli, enerjisini sağlıyordu güneşten. Şu an tabii güneş aya gelmiyor, <gülüyor> direkt olarak dünyanın arkasında kalıyor bir, bir nebze. Şu an bir hızlandıracağız, bir ayın oradan, şey, ayın, bir, bir körbinin oradan bek geçmesini bekleyeceğiz. Çünkü şu an pilimiz bitti. Bu, aa pil bitti değil mi? İşte onu söylüyorum. Aynen güneşi bekliyorsun. Heh, şimdi oldu. Tamam. Tamam şimdi şarj ediyor. Hızlı dolar o hemen ya. Aynen doldu bile. Şimdi o zaman ayın yörüngesine çıkmaya başlayabiliriz. Ee, testimizin ana kısmına gelebiliriz. Sen mesela gerçekte de dünyadan mı yönlendiriliyor mesela? de bıraksalar sürekli dönecek yörüngede. O indiriliş kısmı, <gülüyor> iniş kısmı dünyadan mı e, kontrol ediliyor, kumanda ediliyor? Ya sadece komutu veriliyor, bilgisayar üstüne düşeni yapıyor yani. Sadece komut hmm. veriliyor. Şimdi yapılması konulu veriliyor. Geri kalan bir bilgisayar arıyor. Apollo döneminde abi bu iletişim DSM dediğimiz bir sistemle gerçekleşiyor. Deep Space Net e Network, işte dünyanın üstünde üç noktadan, 120 derece açılarla işte, dünyayı konum arıyor. işte üç farklı, 120 derecelik açılarla üç tesis kuruluyor, devasa bu antenlerden. Yani sürekli olarak biri arka yüzeye döndükçe diğeri iletişimi sağlıyor. Heh, şimdi düşmeye başlıyoruz şimdi, ayın yüzeyine. İletişim kopmuyordu bu yüzden, güzel. Hala kullanılıyor zaten bu sistemde şey, Deep Space Network. Evet, e, JPL'in üyesinde. Şimdi başlayabiliriz. SpaceX neden aya inmiyor? Güzel bir soru. Ya da niye insin diyelim. Şimdi şöyle, var aslında. Var, aynen. Önümüzdeki yıllarda SpaceX birkaç tane ticari ayın iş aracını aya yollayacak. İki tane şu anlık ayın iş aracı şey var, görevi var. Sonrasında belki biraz daha artabilir. Başka şirketler de ticari, aynı iş araçları yapmaya başlıyor. İlerleyen zamanlarda ay yüzeyini kullanacak teknolojiler için test etmek amaçlı. Ama SpaceX'in, Star aracının ayağı özel bir versiyonu var. Yani şu anlık en azından konsept tasarım var. Tabii Artemis programına seçilir mi? Orası tartışıyor ki bence seçilmeyecek. Çünkü çok seçilir. kompleks bir tasarım var. Bir rakip var ki çok basit bir tasarıma sahip. Tabii onun da bazı zor noktaları var ama Star Starship'e göre çok daha kolay. ...Starship'in yani seçilmesi için çok daha fazla şey başarması gerekiyor. Önce yörünge çıkıp sonrasında, yörüngede yakıt ikmali yapması... ...sonrasında sürekli yeniden kullanılabilmesi gerekiyor. Bir de Starship dediğimiz, hani daha önceki yayınlarda söyledim... ...ya yıllardır, 60-70 yıldır geliştirilmiş roket teknolojisiyle çalışan bir roket... Hani ...biraz öngörülemiyor nasıl tepkiler vereceği. Biraz daha kendini kanıtlaması lazım. Doğal zaman var ya. Ya zaten kesinlikle şöyle yani... Patlamalar gördük ki bunlar gördüğümüz ilk patlamalar olmayacak. Çok daha fazla patlama göreceğiz. Çünkü bu tamamen yeni bir teknoloji. Çok fazla patlama göreceğimiz eminim yani. İlan yani Musk'ın adı dediği bir şey bu. 2019'a. Hatta bugün söylediğin iyi iş bu araçların indiği yeri kalınlaştırıyorlarmış. Güçlendiriyorlarmış. Yani patlamalara daha dayanıklı hale getiriliyor. İşte tamam. Şimdi düşmeye başladık. Şimdi birazdan çakılacağız. Yani bir yavaşlama yapacağım. Tebrikler... Yani... Görevde de böyle olacak. Motoru böyle çalıştıracaklar. Şimdi geliyor. Burada gerekli gerekli veri toplayacak. Abi biraz bir yörüngede doğandık mesela. Burada işte bir sonraki görev için 2028 misyonu için gerekli datayı toplayacağız aslında. Geliyoruz, çarpıyoruz ve bak. Kıp. Evet, evet ya yani 2023'te görevin amacı bu. Bu şekilde veri toplama. Atladı. <gülüyor> evet, şimdi aslında... da bu zaten. Aynen, amaç, aslında İsrail'in denemesi bugün İsrail ile ilgili bir şey öğrendim. İsrail Niye? dünya yörüngesi yani yörüngenin zıttını atıyormuş mekipleri Hani herhangi bir ülkenin üstüne düşmesin diye. Tabi orada insanlar ölmesin diye değildir yani. Bir Arap ülkesinin üstüne düşüp o teknolojiyi çalmaması içindir. <gülüyor> Ters yörüngede atıyormuş. O çok ilginçti. Bugün öğrendim ben de. Şöyle yani aslında e, biz uzay programında İsrail'e örnek alabiliriz. Çünkü onlar da 10 yıl içinde bir ayın iş aracı tasarladı, yani yaptı. 2014'te gönderdiler. Hatta SpaceX'e gönderdiler ama aynı iş aracı yüzeye çakıldı. Ama şu anda iki farklı ayın iş aracı daha tasarlıyorlar. Önümüzdekilerle fırlatmak için. Cidden yerde. Yani, İsrail yapabildiyse biz de yapabiliriz bence. E, bir soru gördüm ona 0507'den. Ajan ismi gibi. Ee, ya da Artemis programı diye Ay'a kurulacak bir üs var mı iniş aracı dışında. Yani şeyler var, planlar var da tam bir konsept tasarım yok. Ama olacaktır. Yani sonuçta Artemis programının amacı Ay'a yerleşmek. Ay'da bir kalıcı yüz kurmak, ISS gibi. Yani uzay istasyonu kurulacak. Hatta geçenlerde e, uzay istasyonunun yani Gateway istasyonunun ilk iki segmenti SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle fırlatılacak. 2024 yılında. Hatta 2024 Mayıs'ta galiba. Aynen.